Evet arkadaşlar, bu da benim tamirci çırağı. Nereye girdin daha öyle? Şişt, gel bakayım buraya. Orada ona alacak bir şey yok, gel buraya. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Bugün e, aracımızın fren balatalarını değiştireceğiz. E, her hafta sonu biliyorsunuz ki e, video çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. E, bu hafta sonu e, aracımızın fren balataları bitti. Genelde e, bu araçlarda yani daha doğrusu aracın çoğunda ön balatalar er, erken biter e, arka balatalara göre. Ön balataların e, çok eski sebebi e, biliyorsunuz ki bu ABS seri muhabbeti var ya. Tekerlerin sağ solun ayrı bir sıkma olayları var bu. Yani biraz uzun detaylı bir şey bu bayağı bir konu. O yüzden e, fazla anlatıp da sıkmaya gerek yok. E, ön balataları değiştireceğiz. E, bunun için ekipmanlarımızı önceden hazırladım. E, tabii ki çok kolay olmuyor tekerleri sökmek. E, ben de makina yok, kompresör cihazı yok her şeyi manuel yapıyoruz. Manuel yaptığım için biraz zaman kayboluyor. Normalde komprosör cihazı falan olursa daha hızlı. Yani bir en fazla yarım saatte iki tekerede değiştiririm. En fazla o da süreceği süre. Bu duvarda ilerleyen zamanlarda aşağıki atölyeyi göstermiştim. Bu atölyenin eksikleri tamamlayacağım. Havaların çok soğuk olduğu için uğraşamıyordum. Harç falan hazırladığım zaman sıkıntılar oluyordu. Kapıda hazırladığım için ya yağmur, yağışta oluyor genelde bir şey oluyor. Ondan kaynaklı. Bugün havayı iyi buldum arabacığım hava havalar iyiyken aracın baltalar değiştirmeye karar verdim hani zaten yani bir iki hafta üç hafta daha idare ben ama risk atmaya gerek yok fren işi bu ondan kaynaklı baltalarımızı erkenden müdahale ile değiştireceğiz ee, şöyle e, şunu da söyleyeyim e, bu atölye ilerleyen zamanlarda e, eksiklerini yani komprosörce alacağım kompresör lastik makinesi falan bu tarz şey, ekipmanlarda alacağım ama Tabii ki bunun hepsi sarmaya gerektiriyor. Çok yüksek miktarda ürünler bunlar. Ee, yavaş yavaş ilerleyen zamanlarda. E, tofaş için de bu arada fiyat aldım. Kaporta fiyatı. E, boyayla kaporta fiyatı. Yani ayrı ayrı fiyat veriliyor. Kaporta için 6 bin lira fiyat aldım. Boyamak için dıştan sadece dıştan boya. 12 bin lira fiyat aldım. Toplamda totalde 18 bin lira gibi maliyeti var. 17-18 arası. E, bakalım e, Usta işin yoğun olduğu söyledi kaportacı. Ondan kaynaklı şu an bekliyorum. Eğer aracı şu an mekanik Usta'dan da randevu aldım. Salı günü Tovaş'ı mekanik ustasına götüreceğim. E, kendi ustam, e, bu ustam iyi usta. Ondan kaynaklı ona götüreceğiz. E, o da yoğun olduğunu söyledi. Yine ben ısrarlarımla e, haftaya salı gel demişti bana. Yani bu salı, önümüzdeki salı aracımızın mekanik aksamlarına baktıracağım. Daha sonradan muayene için hazırlığını yapacağım. Muhane geçti bu arabanın bu arada. E, muhane borcu ne kadar çıkar bilmiyorum. Bir bakacağım ona da. Mekanik aksamlarına geçirdikten sonra bir muayene hazırlığını yaparım. Eğer muayeneden geçersem zaten kaporta ile ilgili Acelemiz yok. Yani kaporta ile muhaneye bir e, bağlantısı yok. Sadece altı önemli. Altına bir pütür attırıp o şekilde muhaneye hazırlamış oluruz zaten kaportayla ilgili. Şimdi aracımızın baltalarını sökmek için tekere, lifte, arabamızı lifte kaldıralım. Tekerleri sökelim. İlgolar giderimize V 4 sıkıyoruz. Yoksa açması zor oluyor. Arkadaki iki tane toz lastiği söktük şu altta Burada olmak üzere bir de şu aşağıda Ayrısında şurada da var İki tane ayrı ayrı oraya söktüğümde Baltamızı sökmüş olacağız Fren hidrolü kapağını açıyoruz yoksa geri basınç yapacak Bu şekilde lastirdiğiniz zaman Baltaya çıkarmış olacağız Bu balatalar bitmiş. Sıfır balata. Şu sağda gördüğünüz yeni balata, eski balata. ve soldaki yeni balata. Aradaki farka bakar mısınız? Bayağı bir sonuna kadar yemişiz balatayı. Arkadaşlar diski, diski torna atmadığım için şu kenardaki yerler var ya buraları sizin parayla biraz yuvarlak vereceğiz, ovallik vereceğiz. Bunun sebebi de şuradaki çıkıntı. Şurası çıkıntılı olduğu için yani çıkıntılı olduğu için burayı yumuşatacağız yani. Yuvarlak vereceğiz. Oval yapacağız parayla, zıparayla. Oval bir şekilde. Yani bunu hem sebebi de sebebide ıslık sesi yapmaması için engel olmak. Bir nebze de olsa sesi kesiyor. Evet. baltamızı yeni yerleştirdik. Ufakta kenarlarına gire sürdük. Şunu da çalış çalışmadan bakın yoksa baltaların sıkar baltayı yakarsınız çalışmasında herhangi bir problem yok. Esnemesi iyi. Bunun istemesi nasıl? Ha, bunun esnemesinde de sıkıntı yok. Ufaktan yine bir yağ verelim biz buna. Şimdi baltalarımızı geri takabilmek için şu pistonları geri iteceğiz. Bu işlemi yaparken şu baltayı ters koyup eski baltayı şu şekilde işkencelerim şöyle sıkacağız. Evet arkadaşlar, bu da benim tamirci çırak. Nereye girdin ha öyle? Şişt, gel bakayım buraya. Orada on alacak bir şey yok, gel buraya. Daha ne yapıyorsun orada sen? Gel burada, on alacak bir şey yok, gel buraya. Nereye yapıyorsun orada? Kalk, kalk, kalk çık dışarı. Çıksan olur mu orada? Bak ya, gitti oraya da, oturdu bir de ya. Çıksan olur mu oradan? Evet pistonlarımızı geri ittik şöyle. Bunu itmeden balataya oturmanız şansı yok çünkü balatalar şu an geniş olduğu için geri bastırıyoruz ki ayrıca hidrolik kapağını kapağı açmayı da unutmayın yoksa hidrolik basınç yapar. Zor olur sizin için de. Evet gördüğünüz gibi yerine oturttuk. Şimdi şuradaki vidalarını takacağız. Ya sen oradan niye çıkmıyorsun? Şşş. Elim de kirli. Elleyemiyorum seni ya. Kirletmek de istemiyorum. Pişt! Çık lan oradan çık! Bak ya! Gel buraya iki vida sık ya ne yapıyorsun orada sen? Evet gördüğünüz gibiiler yer hareket edersin çünkü sağ sol oynuyor, rahat bir şekilde. Fırına bastım boşluğu alacağız. Şu an boşluk var tabii ki. Şu yayların oynaması çok önemli. Aradaki lastik olan yer oynaması gerekiyor. Evet arkadaşlar şu an işlemler bu kadar. Yani çok bir zor bir işlemi yok. Şuradan da toz lastimizi takalım şöyle. Evet toz lastimizi taktık. Şöyle aynı işlemi şuraya da yapalım. Şurada da var aynısında. Evet toz lastiğimizi de taktık tamamdır. Evet arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi de sağ tekerimizin fren baltalarını değiştirdik. Bu işlemi gün geçtikçe tabii ki daha hızlı yapmaya başladım çünkü ee, i̇lk başta yaparken bakarak öğrenerek yaptığın için şimdi bu ikinci değiştirişim olduğu için biraz daha hızlı oldu. Yani toplamda malzemeler elimde olduğu sürece en fazla 10 dakikada 5-10 dakikada bir baltayı dikirim baltasını değiştirebiliyorum. Ee, Komplosör cihazım daha da hızlı oluyor bu. Yani 5 dakika ortalama bir sürede bir fren baltası değişiyor yani çok fazla bir küfet yok aslında. Ee, önemli olan bunu inanıp da başarabilmek yani pes etmeyin bir şey öğrenmek için. Ben bunu öğrene kadar tabii ki sadece bunun için değil yani bütün konularda böyle. Yani bir şeyde pes ederseniz başaramazsınız. Ben elimden geldiği kadar, sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Bu şekilde öğreniyorum. Ee, tabii ki fren bittiğinde şöyle anlayabilirsiniz fren balataların. Fren hidrolik ışığınız yanıp sönmeye başlar rampadan aşağı inerken. Rampadan aşağı inerken fren hidrolik ışığınız yanıp sönmeye başlıyorsa yani bu el freni çektiğinizde ışık ya var ya o ışık yanıp sönmeye başlıyorsa bir iki fren sıvınız azalmıştır. Fren sıvınızın azalmasının sebebi ya kaçak vardır ya da fren balatalarınız azaldığı için bitmeye yakın olduğu için fren sıvınız alt seviyeye düşmüştür. Bundan kaynaklı. Ben de şimdi fren baltaları değiştirdiğim için tekrardan eklememe gerek yok. Çünkü yeni baltaları eklediğimiz zaman fren sıvısı tekrardan olması gereken seviye yükseliyor. Yani fren sıvısı hiçbir şekilde eksiltme yapmaması gerekir yani arabalarda. Eğer eksiltme yapıyorsa bilin ki kaçak ya da balatanı dütmüş demektir. Bir diğer işlemi öbür tekere de yaptıktan sonra işlemimizi bitireceğim. Ee, bunun videosunu çekmeyeceğim çünkü diğer işlemlerin aynısı. Tekrar aynı işlemleri tekrardan çekmeye gerek yok. Ee, en son olarak da şunu göstereyim. En son olarak da frenimizi pompalıyoruz arkadaşlar. Şu an frene basmayacağım, diğer tekerleği değiştireceğim için buradan bu freni pompalayarak aradaki boşluğu alıyoruz. Zaten az önce fren kaliperini sağa sola ittirdim ya, o arada boşluk oluşuyor ya. O boşluğu bu fren pedalına basarak pompalayarak alacağız. Eğer bunu yapmazsanız öndeki arabaya maazallah vurabilirsiniz. Öndeki arabada bizden ama e, sıkıntı olmaz herhalde diye düşünüyorum. <gülüyor> bu arada dediğim gibi yani bunu dikkat edin fren işi sakata, e, fren işi şakaya gelmez bunun teknik detaylarını iyice öğrendikten sonra bu işle uygulamaya girdim ee, Tabii ki bu işlemleri yap baştan da destek almayı unutmuyoruz Tabii ki Tofaş'ı e, kobay olarak kullanıyorum <gülüyor> yani bütün arızalı işleri yani Tofaş'ın yaptığım işlemlerin aynısı zaten minibüsü de geçarlıyor genellikle aynı ortalama seviye olarak aynı işler yani bu böyle yani Tofaş'tan öğreniyorum buna gelip bunu da uygulamayı yapıyorum yani genelde bu işler böyle ilerliyor e, Tofaş bir oyuncağı oldu aslında yani biz nevi e, Tofaş'ı aldığımda satmak için almıştım ancak e, bir baktık usta olduk yani sıfırdan motor topladık arabaya. Fren balatalarını, vestibulus, fren merkezi her şeyi değiştirdik arabanın yani. Ya bu işler böyle oluyor. Yani bir işe başlarsan hani bir başlamak için yarısı yani arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Bir işe başladığınız zaman gerisi de geliyor yani kendiniz geliştirdikçe, pes etmediğiniz sürece ilerlettikçe kendinizi hem kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz hem de e, özgürlük sevinciniz artmış oluyorsunuz. Şimdi ben bu işleri kendim yaptığım için Gibide sanayi usta aramak uğraşmayacağım çünkü inanın ustalarla uğraşmaktan gına geldi. Yani tabii kendi ustalarım var ama yani şu an onların da işleri yoğun oluyor, yoğun olduğu mu bu ser ne oluyor Benim işlerim aksıyor. E, bu ser ne oluyor? Ufak-tefek işleri kendim yaparsam bizleri hızlandırmış olabiliyorum. Yani bu şekilde ufak-tefek işlerimizi kendimiz yapmamız iyi bir şey yani. E, tabii ki malzemem olsa daha büyük işlere de kalkışırım ama malzemeler yok. O malzemeler de dediğim gibi bir zamanla yapacağız onu da. Yeni balata, eski balata. İlgi ne kadar sönmüyormuşuz. Şuraya bak, parça atmaya başlamış. Evet arkadaşlar, ikinci tekerimizin takım takımını hallettik. Yani gereken işlemler yapıldı. Şimdi fırına pompalayacağız. Evet arkadaşlar, şöyle frenin pedalına basacağım. Şu an zaten boşta. Şu an pedal. Bir kere bastım. Bir kere daha basacağım. Şişecek zaten bu pedal birazdan. Evet, şu an şişmeye başladı pedal. Evet. Bu kadar pompalamak yeter. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Yumuşaması lazım. Evet, yumuşadı. Şimdi bir test sürüşüne çıkalım. Evet arkadaşlar, şu an ön fren balatalarımızı değiştirdik. Teste çıktık. Ee, tabii ki Araba şaşırdıktan sonra ileri geri biraz daha manevra yaptım. Bunu videoya çekmedim ama ileri geri manevrafı frenin boşluğunu biraz daha aldım. Frenin boşluğunu mümkün olduğu kadar alın. Yoksa frene bastığınızda aracınız durmaz ve öndeki arabaya vurabilirsiniz. İlk başta arabanın frenin boşluğunu alın yani. Zaten fren baltaları takarken gösterdim o aradaki boşluğu. Kaliper boşluğu. O kaliper boşluğunu aldıktan sonra freni tutmaya başlayacaktır. Şu an bakalım frenimize. Atı da sıkı tutun. Bampaya çıkalım da ondan sonra. Kardeşim ya Adamın araba kaldı herhalde Durursana diyor şu azı adamlar Önceleri test ediyoruz ancak frenler e, bir, birkaç kilometre daha böyle tam e, kavramaz. E, yeni balata olduğu için biraz alışması lazım disklere. Disklere alıştıktan sonra baltamız daha da iyi kavrayacaktır. Şu an bile eski performansından iyi çünkü eskideki bal, fren baltalarında balta kalmamış. Yani baltayı sonuna kadar kullanmışız. Şu an Evet arkadaşımız geri geldi. <gülüyor> Atınca sıkı tutun. Rembaltalarımıza sıkıntı yok. Rembaltalarımızı da yaptık. Geçen haftaki yağ bakımını yaptık. Mazot tercih edildi işte. Bir şu ABS ışığımız kaldı. ABS ışığının biraz problemi sıkıntıdı herhalde. ABS beyninde bir problem olabilir. Ondan şüpheleniyorum. Ona da baktıracağım çünkü ben kendim uğraşmak bayağı bir zamanımı alır. O kadar zamanım yok. Araba çalışan araba. O yüzden bunu ustaya baktırabilirim. Çünkü zaman değerli. İki günde yapılacak bir arkaya benzemiyor. Ben yapacağımı söylemiştim ancak mümkün yok. Yani ABS beyninden değiştirmemiz gerekecek büyütüme. Onu da ustalar anca yapabilir. Çünkü araba çalışıyor. Hafta sonu yatıyor sadece. Hafta sonunda araba bir ekstra işlere gidiyor. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Like atın ki gelişelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.